Merhabalar. Mistik diklimlendirme olarak bu videomuzda sizlere kültür mantarı için yaptığımız P16 panosunu tanıtacağız. Paket içerimizde bir adet büyük pano ve bir adet küçük pano bulunmaktadır. Küçük panomuz baş konusudur Sol tarafı su girişidir. Sağ tarafı su çıkışıdır. Nem kontrolü bağlı olarak çalışır. Cihazımızın sol tarafında ana şarteli bulunmaktadır. Ana şarteli açtıktan sonra yukarıdaki kırmızı düğmelerden cihazların açılışını sağlarız. Nem kontrolü açtıktan sonra nem kontrolü eğer neme ihtiyaç varsa zamanlayıcı çalıştırır. Zamanlayıcı da belirlediğimiz durma ve çalışma süresi aralığında varif panomuzu çalıştırır. Eğer nem kontrolünü devre dışı bırakıp sadece zamanlayıcıya bağlı çalıştırmak istiyorsak bu düğmeyi açarız. Ondan sonra bu düğmeyi kapatabiliriz. Havalandırma zaman sayıcımız. Fanlarımızın belirlediğimiz zaman aralıkları içerisinde durmasını ve çalışmasını sağlamaktadır. Hemen sağında bulunan mantarın sıcaklığı ise mantaranın içerisindeki sıcaklık yüksek olduğu zaman havalandırma fanlarını çalıştırarak içerideki sıcaklığı düşürmeye çalışacaktır. Lamba programlama mantarhanemizin içerisindeki lambaları günlük veya haftalık ayarlamamızı sağlamaktadır. mantaranın sıcaklığı ise belirlediğimiz sıcaklık dereceleri arasında mantarhanenin sıcaklığını ayarlamaktadır. Fanımızın sol tarafında ısıtma soğutma ile ilgili priz bulunmaktadır lambaların prizi bulunmaktadır ve fanların prizi bulunmaktadır. Panomuzun yan tarafında su girişi yazan bir kısım vardır. Buraya çeşmenizden veya otta hidroforunuzdan gelen hortumu bağlıyorsunuz. Ardından çıkışında bulunan kısımdan hattınızı oluşturmaya başlıyorsunuz. Su çıkış hattına borumuzu takıyoruz. Bastırarak ardından ilk nozula kadar atıyoruz nozullarımızı belirlediğimiz aralıklarla atıyoruz nozulun kısaca nasıl bağlandığını göstermek için ise borumuzu kestikten sonra uçlarını istiyoruz ardından nozulumuzu bastırarak yerine oturtmuş oluyoruz. Hattımızı sonlandırmak için ise son püskürtmenin olduğu noktada küçük bir boru keserek yine tekrar boruyu ısıtıyoruz. Son da boruyu oturttuktan sonra paketten çıkan kör tapayla hattımızı sonlandırmış oluyoruz. Bir tarafı yarım parmak diğer tarafı sekizlik boruya hızlı bağlantı aparatını 1,2'lik varımıza çevirerek takıyoruz. Bir anahtar yardımıyla da sıkabiliriz. İyice sıktıktan sonra basınç borusundan çeşmeden su girişi yazan kısmı hortumumuzu bağlıyoruz. Hortumun bir buçuk metreye geçmemesine öneriyoruz bastırdıktan sonra su giriş bağlantımız hazırlanmış oluyor.